Bu videoda öncelikle eksi 5 artı 4 çarpı x ifadesini yazmamız, daha sonra da bu ifadeyi eksi 8 ile çarpıp 6 eklememiz isteniyor. Çok güzel, şimdi bizden istenenleri teker teker yapmaya başlayalım. İlk olarak verilen ifadeyi oluşturmamız, yani doğru şekilde yazmamız gerekiyor ki işlem yapabilelim, öyle değil mi? İfade için ne deniyordu? Eksi 5 artı 4 çarpı x. Bu ifadeyi yazacak olursak, eksi 5 artı 4 çarpı x, 4 çarpı x ne eder? 4x eder. Ve bu şekilde eksi 5 artı 4x ifadesini oluşturmuş olduk. Peki sırada ne var? İfadeyi eksi 8 ile çarpmamız isteniyor. Evet şimdi eksi 8 ile bu ifadenin yani eksi 5 artı 4x'in çarpımını bulmamız lazım. Eksi 5 artı 4x'i parantez içinde yazıyorum. Şimdi de bu çarpıma 6 eklememiz isteniyor. O zaman da buraya artı 6 yazarak bunu da ifade etmiş olurum öyle değil mi? Şimdi tüm bu yazdıklarımı baştan bir kere daha yazalım. Evet, eksi 8, parantez içinde eksi 5 artı 4x artı 6. Ve bu alıştırma bitmiş oldu. Gelin hemen bir tane daha yapalım. Şimdi de 7 ve eksi 2 çarpı x ifadelerinin toplamını yazmamız gerekiyor. Hemen bu ifadenin 7 artı bir şey olacağını söyleyebilirim. Onun için hemen buraya 7 artıyı yazıyorum. Peki, eksi 2 çarpı x ne demektir? Eksi 2x demektir, öyle değil mi? Evet, 7 artı eksi 2x. Bunu 7 eksi 2x olarak da yazabiliriz. Çünkü bu iki ifade birbirlerine eşittir. Şimdi de bu ifadenin 2 ile çarpımını bulup, bu çarpıma 4 eklememiz isteniyor. Peki bunu nasıl yazabiliriz? 4 de toplayacağız. O halde buraya artı 4 yazıyorum. Ve sıra daha önce oluşturduğumuz ifadenin 2 ile çarpımına geliyor. 2 ile çarpımı parantez içinde farklı bir renkle. Mesela sarıyla yazacağım, 2 çarpı, şimdi maviye geçeyim, 7 eksi 2x ve bu alıştırmayı da tamamlamış olduk, şahane.